Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlere elektronik cihazlarımızı nasıl temizleyebileceğimizi anlatıyoruz. Biliyorsunuz hem dünyada hem de ülkemizde bir koronavirüs tehlikesi söz konusu. Koronavirüsten korunmanın en kolay yolu ise kişisel hijyenimize dikkat etmemiz. Özellikle ellerimiz, hemen şöyle göstereyim ellerimi, ellerimizi Doğru bir şekilde yıkamak ve belli aralıklarla yıkamak, dokunduğumuz yerlerde dikkatli olmak ve işte toplu taşıma veya çok kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra dikkatli bir şekilde ellerimizi dezenfekte etmemiz önemli bir konu. Ama biliyorsunuz elektronik cihazlarımız ki burada birinci noktada hemen aklımıza ilk olarak cep telefonlarımız geliyor. Cep telefonlarımızda sıklıkla gün içinde kullanıyoruz ve her dakika hani yıkayamayabildiğimiz durumlar olabiliyor veya temizleyemediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor. İşte bu videoda sizlere başta cep telefonu olmak üzere diğer elektronik cihazlarımızı nasıl temizleyebileceğimizi anlatacağız. Bu yöntemler aslında sadece koronavirüs için değil arkadaşlar aslında belli periyotlarla yaparsak hem temizlik açısından hem de hijyen açısından önemli bir fayda sağlayacağını da söylüyoruz. Yani koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra da bu yöntemleri kullanarak elektronik cihazlarınızı temizleyebilirsiniz. Burada bazı uyarılarda bulunmakta fayda var. Elektronik cihazlarımız biliyorsunuz hassas elektronik devrelerden oluştuğu için sıvı teması konusunda biraz dikkatli olmakta fayda var. Aşırı temas ettirmememiz gerekiyor. Yani temizleyelim ama bu konuda abartmamaya da dikkat etmenizi öneriyoruz. Ve ulaşabilecek hasarlardan da cihazlarınızın garanti dışı kalacağını veya sıkıntıya girebileceğiniz konusunda uyarı yapmış olalım. Yani bu tarz bir temizlik işlemi yaparken bir parça dikkatli olmanızı öneriyoruz. Şimdi gelin cep telefonundan başlayalım ve diğer ürünlerimizi nasıl temizleyebileceğimiz konusunda bazı ipuçları verelim sizlere. Şimdi cep telefonumuz burada elimizde. Ben de Huawei Mate 20 Pro var. Bunu kullanıyorum. Şöyle... Arka tarafını da görüyorsunuz. Kılıfla beraber kullanıyorum ben. Bu arada kılıfların da şöyle göstermiş olayım. Kılıfta burada bunu suya falan sokarak yıkayabilirsiniz. Yani bir kılıf kullanıyorsanız bunda bir sıkıntı yok. Bunları düzenli olarak yaparsanız haftada bir ya da ne bileyim eğer istiyorsanız 3-4 günde bir bu kılıfları temizleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Onun için bunu nasıl temizleme konusunda anlatmamıza gerek yok. Zaten telefon için yaptığımız örnek diğer şeylerde de kullanabilirsiniz. Şimdi ne gerekiyor? Telefonumuz burada. Bunu yaptık. Farklı farklı çözümler var arkadaşlar. Biz burada kolonya kullanıyoruz. Bildiğiniz kolonya. Biliyorsunuz üreticiler de bu konuda açıklamaya, hatta Apple'ın da bir açıklaması vardı. 70 derece ve üzeri. Mesela şöyle göstereyim ben. Şimdi benim kullandığım kolonya 80 derece. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Standart her yerde bulabileceğiniz şeyler. Biliyorsunuz kolonya stokları da tükenmeye başladı bu koronavirüsün Türkiye'de çıkmasından sonra. 80 derece bir kolonya var. Siz bunu eğer e, arzu öderseniz... İşte dezenfekte özelliği olan, işte bakteri öldüren vesaire öldüren bazı işte şeyler de var. Ee, solüsyonlar da var, ne bileyim e, ıslak mendil falan tarzı çözümler de var. Onlarla da silebilirsiniz bu arada. Ama bizim elimizde bu vardı. Hemen bu ürünle beraber bir kolonya ile temizlemeyi gösterelim dedik. Ee, şu konuda dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de da söyleyeyim o uyarıyı yapmadan önce. Şelpağımız var. Bunu çıkaracağız. Şimdi nasıl yapıyoruz onu söyleyeyim. Önemli bir uyarı var arkadaşlar. Bu kolonyayı ya da sıvı olan herhangi bir şeyi doğrudan telefonun üzerine dökmeyin. Bu önemli bir uyarıda bulunmuş olayım. Nasıl yapacağız? Şöyle açtık. Bakın mendilimizi açtık. Kapağımızı da açtık. Mendilimizin üzerine makul bir miktarda böyle çok da aşırı da değil. Hafif ıslatacak kadar şöyle hafif ıslatacak kadar döktük. Telefonumuzu aldık. Orada arada mandalina kokuyor mis gibi. Şöyle siliyoruz arkadaşlar. Bu arada açılmasın. Söylediğim gibi çok aşırı ıslak yapmayın arkadaşlar. Telefonunuz mesela bu telefon su geçirmiyor ama geçiren bir telefonunuz varsa sıkıntı olabilir. O yüzden yani geçirse de geçirmese de aşırı ıslak yapmayın. Şöyle güzelce her tarafını şöyle göstereyim. Kolonyalı mendilimizle silmiş olduk. Burada 80 derece meselesi önemli arkadaşlar. Daha doğrusu 70 derecenin ve üzeri farklı çözümlerde var bu arada. İzopropil alkol falan kullanılanlar da var ama onlar birazcık aşındırıcı özelliği var. O bakımdan hani dikkatli kullanmanızı öneririm. Şimdi sildik, temizlendi. Şöyle bakalım. Evet şu anda telefonum telefonumuz gayet güzel, temiz bir şekilde oldu. Dediğim gibi biz bu videoda tabii bunu anlattık ama Farklı çözümlerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Önemli olan güzelce temizlemek ve düzenli yapmak arkadaşlar bu Çünkü ellerimizi biliyorsunuz çok farklı farklı yerlere dokunuyoruz ve her zaman silme imkanımızda olmuyor. O bakımdan böyle hani düzenli olarak cep telefonlarımızı da temizlersek güzel olur. Abartmamak kaydıyla ve sıvı temasını konusunda dikkat etmeniz kaydıyla bu işlemi yapmanızı öneriyoruz. Öte yandan az önce yaptığımız işlemi mesela fare gibi hani sürekli dokunduğumuz veya klavye gibi ...sürekli dokunduğumuz elektronik cihazlar için de geçerli. Onlar için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sıvı temas konusunu bu ürünlerde de dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında burada temel dikkat edilmesi gereken şey şu... Sıvıları kullanacağınız temizlik sıvısı, bu kolonya olabilir, işte dezenfektan bir solüsyon olabilir, işte farklı türden çözümler olabilir. Doğrudan doğruya bu ürünlerin üzerine dökmeyin. Bir beze dökün, peçeteye dökün bizim burada anlattığımız gibi ama doğrudan doğruya bu ürünlerin üzerine, telefonun üzerine, ne bileyim farenin üzerine, klavyenin üzerine boca etmeyin. Zarar görür, kısa devre yapar, bozulur, e garanti kapsamı dışında kalır. Bu yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Beze döktüğünüz zaman da böyle e çok sulu da yapmayın. E, yeteri kadar kararında hafif nemli bir hale getirip ona göre temizlik yapmanızı öneriyoruz. Evet bu videoda sizlere cep telefonlarımız başta olmak üzere elektronik cihazlarımızı nasıl temizleyebileceğimiz konusunda bilgi vermeye çalıştık. Sizin de bu konuyla ilgili fikirleriniz, görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.